Danimarka'da bir boşanma olayı var ben haberi biraz okuyayım istersen Danimarka'da ilginç bir karar verilmiş boşanmayla ilgili Boşanmak isteyen çipler 3 aylık bir kursa tabi tutulacakmış 3 aylık bir kurs. Sen de bundan, bundan önce zaten çok çok konuştuk. Tabii. Buna da çok öncelik ettin. Tabii. Kesinlikle bir şey almaları. Hadi Kesinlikle. devamında bir okuyayım. Yerel medya Danimarka'da 1 Nisan'da çıkan yeni yasaya göre 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan çiftler boşanmak istedikleri takdirde 30 dakikalık online bir kursu tamamlamak zorunda olduğu, olduğunu duyurdu. Kursun hedefinin? Çiftleri ve çocuklarını ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı hazırlamak olduğu belirtildi. İletişim eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi abi. Tamam. 3 aylık bir süreç. 3 aylık bir süreç. Ben bunu gerçekten 20 yıldır e, bahsediyorum birçok meslektaşında. Araya gireyim. Buyurun. Tamamlayamayan da evli kalmaya devam edecekmiş abi. Bu kurstan yani geçer bir bir de bir sınav gibi düşünelim bunu. sınav gibi sınav gibi düşünelim tamamlayamayan da devam edecekmiş abi tamam şimdi öncelikle kişiler ee, artık e, ilkokuldan itibaren olabilir, ortaokuldan itibaren olabilir. Bizim biliyorsunuz toplumumuzun en küçük yapı taşı e, ailelerde şu kameraya bakarak söyleyeyim. Bu aile toplumun en küçük yapı taşı ve düşünün mahallenin karakolu gibi düşünün. Düşman güçleri bizi ele geçirmek istediğinde önce karakollara saldırır. Demek ki dış güçler dediğimiz veya Farklı niyetleri olan ülkemizdeki kişiler veya çekemeyenler olabilir. Sizin ailenize saldıracak. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bireysel kendi ehliyetinizi bir almanız gerekiyor. Bireysel psikolojik okul. Bunu ben 20 yıldır söylüyorum. İyi evet. oldu. Bazen de yabancılardan önce yürüyebiliriz. Çünkü Atatürk ne demiş? Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayın ve geçin. Tamam. Emri başımız üstüne. Biz de öyle yaptık. 20 yıldır aile evlilik okulları düzenliyoruz, bireysel psikolojik okullar düzenliyoruz. Anne baba okulları olmalı. Bunun için de eğer boşanmak istemiyorsak, bu evliliği sürdürmek istiyorsak, evlatlarımıza iyi bir nesil bırakmak istiyorsak, Gökhan Bey sana yöneleyim yani ya bu 3 aylık okul haftalık, üç haftada bir saatini Hı. çiftleri ayırmalı Bakın elin yabancısından biz çok öndeyiz. Bu imkan ülkemizde... Bu bir caydırıcılık olur değil mi abi? Caydırıcılık olmaz mı? İnsan bilinçli karar verir. Gökhan Bey bir öfkeyle boşanan i̇şte, çok insan işte var. İşte ben de bunu diyorum abi. Yeri geliyor, evleniyor çift. Tabii. Evleniyorlar. Bir hafta sonra boşanıyorlar. Tabii. Bir hafta. Bir hafta. Çünkü kavramlar, mefhumlar, egolar, iletişim sorunları birbirine girmiş. İnsanlar sırf düğün esnasında birinin yaptığı hareketten boğaz boğaza giriyorlar. Ya ölümler oluyor, düğün bayram gününde nasıl ölüm olur ya? Düşünebiliyor musun yani? Bu bir terör, bir şey terörü, iletişim terörü veya ne dersen de yani. O yüzden çiftler bir araya gelip, bakın benim lokum gibi çok güler yüzlü bir insanı bile bu olaylar bildiğin... Bildiğin zaman canın yanıyor işte. Ben de o yüzden mesela ister istemez stresi iyi yönetsem de gerilebiliyorum. Dijital platformu az önce çözdük. Aile evlilik okulu da haftada bir çiftler gelecekler bir aile evlilik çift danışmanı karşısına oturacaklar. iki saat veya bir saat. İletişim nedir? Ya, yarım saat bile yazık. razıyız abi. Yarımsız bile? Tabii. <gülüyor> ya bunu belediyeler düzenleyebilir. <gülüyor> Devlet bunu sağlayabilir. Ee, i̇nsanlar kendi Çünkü imkanlarıyla o yapabilir. Zaten okuduk Danimarka'da Danimarka'yı baz almıyorum ama bizim ülkemizde de Yılda inanılmaz boşan i̇nanılmaz oluyor. İnanılmaz e, Mesela Danimarka'da 2018'de 15.000 dava 15. açılmış Ekrem abi. Tam 15.000 15 dava açılmış. Yani Danimarka bizde şey olacak. Değil, e, tabi. değil tabi. Daha küçük bir Tabii, ülke. Daha küçük bir ülke. E, nüfusu da daha az. Bizde de şimdi bakarım ona ben birazdan kaç olduğunu söylerim ama bizde de artandan fazla bunun kesinlikle biz çok de, çok ötesinde Bizde evlenenden çok boşanma var evet. şu anda. Evet, yani evet, böyle bir evet. şey öyle bir şey olabilir mi İstatistik yani yeni çıktı bu. O zaman ne yapılacak? Yani bir telefonun kullanımı, bir arabanın sürülmesiyle Sana... ilgili ehliyet kursuna gidiyoruz ya. Evet. Ve çift kursuna git çift yani evet. aile okuluna git ya anne baba okuluna git. Ne olacak? 12 saatlik bir kurs veya seans e, göz açıp kapayıncaya kadar 3 ay geçer. Bizde de yeni Çok bir... Çok önemli bir cahilindircilik olur biliyor musun? Boşanmak Tabii. isteyen çift bizde mesela. Hadi bizde 3 ay gitmezler oraya boşanmamak gitmezler, için. Gitmezler değil mi? <gülüyor> zaten 3 ay <gülüyor> daha var. Evet. Bu, bu yüzden, yüzden boşanmamalar olabilir işte. Bence boşanmaların çok ölümcül ve zaruri durumlar dışında keyfi olmaması lazım. Çünkü ömürlük bir söz veriliyor. Hele arada evlat varsa, hele aradaki emekler. İnanın çok o basit, 100 soruluk, 200 soruluk aile check-up'larıyla bu işler düzeliyor. Sen daha iyi bilirsin. Abi Biliyorum şimdi. tabii. Hem ee, evli olup çocuklarını yetiştirenler var. Bir de ayrı olup o yetişen çocuk var. Oradaki çocuğun önemi çok fazla tabii şimdi. Ki. Bir aile ortamında yetişmiş çocuk var. Tabii. Bir de aileden kopuk yetişmiş çocuk Daha vurucu Bu bir lisedir, şey. Lise dönemlerinde tabii. ortaya çıkar. Abi tabii. üniversiteydi vesaireydi. Tabii. Gidebilirse tabii. tabii. Okuma düzeyleri de düşüyor. E, Okulu da bırakıyorlar. Okuma düzeyleri de Daha düşüyor. Daha vurucu bir ki. şey söyleyeyim mi? Boşanan ailelerin çoğunluğunun çocukları yine boşanıyorlar. Yani boşanma bulaşıcı. Hmm. Çok riskli. Çok riskli. O yüzden 3 ay 3 ayda, haftada bir günden, bir saatten hatta 12 saatlik bir, bir eğitim. Bir gibi bir şey değil mi abi? E, tabii, taşıyıcılık gibi. Nesiller boyu e, 7 nesil etkiler böyle bir durum. Çünkü boşandı işte o onu suçlayacak, o onu suçlayacak. Çocukta kişilik bölünmesi olabilir. Psikolojik rahatsızlıklar artar, kötü alışkanlıklar artar. Hatta normal tıbbi hastalıklar bile artar. Çünkü kişinin en güğü, dağ gibi güvendiği babası mesela annesi tarafından kötüleniyor. Ee, bab annesi babası tarafından kötüleniyor. Bir defa kişiler boşanırken e kök aileler de birbirinden boşanıyor. Ve birbirlerine laf sokuyorlar. Çatışmalar büyüyor. Olay e, o e, bir mahallede bir çift boşanıyorsa inanın belki mahalleyi bile rahatsız edebilir. Yine şeye geleceğim. Ee, en büyük artık çağımız biliyorsun teknoloji çağında olduğumuz için e, en büyük boşanmalardan birisi de Sosyal medyadan kaynaklanıyor. Sen onu niye takip ettin? Bu beni Tabii. niye takip etti? Boşanma sebeplerinden, nasıl layıklar, biri, sebeplerinden biri de bu olmaya çıktı. Günümüzde sivrilen boşanma sebeplerinden birisi abi. Tabii. O yüzden sosyal medyada ne yapıyorsanız yaptığınız hata gerçek alemle bire birdir. Yani birine işte feysten aşkım yazdığınızda bu direkt eşinizi aldatma kabul edilebilir. Aman dikkat. Burada çiftlerin ne biliyor musun? gerek evli olsun gerek sevgili sözlü nişanlı olsun evet. özel kelimelerini başkaları için kullanmasın mesela aşkım diyorsan e, sevgiline ya da eşine başkalarını kullanma ona özel kalsın hatta çocuğuna bile aşkım deme. çünkü aşkın değil aşk bir tane olur Sevgilim bir tane olur. O yüzden özel tabirleri sosyal medyada kullanmadığınız sürece sorun olmaz. Bir de Instagram olur, Facebook olur. Bu tür ortamlarda arkadaşlarınızı İlişkideki kişinizle beraber karar verin. Hatta tanıtın. Herhangi bir organizasyonda düğün olur, bayram olur, bir kutlama olur. Onları bilirse sevgiliniz veya eşiniz birbirinize destek olmada bu doğum günü kutlamalarında hani sürpriz haberleşmeleri oluyor. Orada da kullanır. Kişi senin arkadaşlarını bilmiyorsa e, şüphecilik, güvensizlik paranıya üretir. Hiç gerek yok. Tanıştırın. Uygun vakitlerde aynı nasıl özel yaşamda tanıştırıyoruz ya. Evet i̇nternet arkadaşlarımızı da veya sosyal medya arkadaşlarımızla sevgilimize, eşimize, çocuğumuza bahsedelim. Mesela ben oğluma diyorum ki bak işte Gökhan abi. Bak işte Tayyar Bey. Benim arkadaşım ben Tabii. gidiyorum, yorum ee, yapıyorum vesaire. Roller, Kanalı tanıtıyorum. Zaten roller çok önemli burada. Tabii. Örnek göstereceğiniz roller çok çok önemli. önemli. Çünkü dışarıya örnek alınması lazım. Dışarıda Tabii. her şey var. Biraz böyle örnek al, örnek alınması gerekenleri bence ilk başta ailelerin belirlemesi lazım. Bravo. Bravo. Kendisi örnek aldı, her zaman kötü örnek aldı. O da oransal olarak da öyle abi. Ya şimdi şöyle, e, yıkmak çok kolay, yapmak çok zordur. Dediğin gibi kötü örneği ergenin veya çocuğun Taşkınlık yapan serserlik yapan kişi örnek alması çok kolay ama bir başarılı kişiyi veya bir ünlü kişiyi veya sağlam kişiyi işte milli manevi duyguları olan kişiyi kısaca helal yaşayıp helal kazanan kişiyi örnek alması çok zordur O yüzden iyiler kötülerden daha çok çalışır